Bizden p bilinmeyenini bulmamız isteniyor ve bunun için de aşağıdaki eşitsizlik veriliyor. Negatif 3p eksi 7 küçüktür p artı 9. Burada yapmamız gereken p'yi bu eşitsizliğin bir tarafında yalnız bırakmak. Sol taraf daha uygun görünüyor. Bu taraftan okumak sanki biraz daha kolay gibi. Aslında her zaman sol tarafı olmasına gerek yok tabii. Önemli olan p'yi bir şekilde yalnız bırakmak. İlk olarak sağ taraftaki p'den kurtulalım. Bunu yapmanın en güzel yolu, en kolay yolu sağ taraftan p'yi çıkarmak. Tabi biliyoruz ki bu eşitsizliğin bozulmaması için sağ tarafa ne yaparsak aynısını sol tarafa da yapmalıyız. Yani sol taraftan da p çıkaracağız. Bu durumda sol taraf negatif p eksi p yani negatif 4p olur. Burada eksi 7 duruyor tabi. Küçüktür p eksi p. Bunlar sadeleşir ve burası küçüktür 9 olur. Şimdi buradaki negatif 7'den kurtulalım. Bu şekilde p'yi sol tarafta yalnız bırakacağız. Negatif 7'den kurtulmak için 7 eklersek 0 olur, değil mi? O zaman eşitsizliğin her iki tarafına da 7 ekleyelim. Negatif 7 artı 7 sadeleşti, geriye negatif 4p kaldı. Sağ tarafta 9 artı 7 eşittir 16 ve hala küçüktür işareti var. P'yi tek başına bırakmak için negatif 4 katsayısından kurtulmalıyız. Bunun en kolay yolu da her iki tarafı negatif 4'e bölmek. Bu tarafı negatif 4'e bölersek bu ikisi sadeleşir ve geriye P kalır. Bunu sağ tarafa da yapmalıyız. Bu arada unutmayın bu bir denklem değil, bir eşitsizlik. Eğer bir eşitsizlikle uğraşıyorsanız ve her iki tarafı da negatif bir sayıyla çarparsanız veya negatif bir sayıya bölerseniz, eşitsizlik işaretini ters yöne çevirmelisiniz. Bu durumda küçüktür işareti büyüktür olur. Negatif 4 bölü negatif 4 sadeleşir ve bize kalan P büyüktür 16 bölü negatif 4 yani negatif 4. Şimdi bu denklemin çözüm kümesini buraya çizip, doğruluğunu kontrol edebilmek için birkaç değer deneyebiliriz. Burası negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Biraz daha düzgün yazayım. Böyle sağa doğru devam eder. Cevap, p büyüktür negatif 4 olduğundan, 4'ü çözüm kümemize dahil etmiyoruz. Sadece p büyüktür negatif 4, yani negatif 4'ten büyük tüm değerler. Negatif 3,999999 cevap olabilir ama negatif 4 olamaz. Bazı değerler deneyip, bunun çözüm kümesi olduğundan emin olalım. İlk olarak, p eşittir negatif 3'ü deneyelim. Bunun uyması lazım. Çizdiğim şekle göre, bu, çözüm kümemizin içinde. p eşittir negatif 3, negatif 4'ten daha büyük. Hadi deneyelim. Negatif 3 çarpı negatif 3. İlk negatif 3 bu oluyor. p de negatif 3'e eşit olsun. Eksi 7 dedik, p'yi koymak yerine yine negatif 3 yazıyoruz. Negatif 3 artı 9. Negatif 3 çarpı negatif 3 eşittir 9. Eksi 7, küçüktür dedik. Küçüktür, negatif 3 artı 9. Negatif 3 artı 9 eşittir 6. 9 eksi 7 eşittir 2. 2 küçüktür 6. Güzel. Şimdi de uymayan bir değer deneyelim. Negatif 5'i deneyelim. Bizim çözüm kümemizde yok, onun için uymaması lazım. O zaman negatif 3 çarpı negatif 5. Eksi 7. Olur değil mi? Eksi 7. Bakalım bu sayı negatif 5 artı 9'dan küçük mü? Negatif 3 çarpı negatif 5 eşittir 15. Eksi 7. Bunun negatif 5 artı 9'dan küçük olmaması gerekir. Ve biz P eşittir negatif 5 eşitsizliğe uyuyor mu onu kontrol ediyoruz. 15 eksi 7 eşittir 8. Böylece 8 küçüktür 4 çıkıyor ki bu yanlış. Gördüğünüz gibi p eşittir negatif 5 uymuyor ve de zaten uymaması gerekiyordu. Çünkü bizim çözüm kümemizin içinde negatif 5 yok. Eğer hala emin olmadıysanız sınır noktamızı da deneyebiliriz. Negatif 4. Negatif 4 denkleme uymasına rağmen doğru cevap olmamalı. Negatif 3 eksi 7 eşittir p artı 9. Denkleme uyacak ama eşitsizliğe uymayacak. Çünkü her iki tarafta da aynı sayı olursa bir sayı kendisinden küçük olmaz. Bakalım en azından negatif 4 denkleme uyuyor mu? Negatif 3 çarpı negatif 4 eksi 7 eşittir negatif 4 artı 9. Burası 12 eksi 7 eşittir negatif 4 artı 9, bu da eşittir 5. Ve bu tabii ki doğru. 5 eşittir 5. Demek ki denkleme uyuyor ama buna uymaması lazım. Burada p'nin yerine negatif 4 koyarsak ki ben bunu yapmanızı istiyorum. Aslında burada yapabiliriz. Eşittir işaretini yerine küçüktür koyalım. Bunları sileyim. Böyle olur. Eğer negatif 4 varsa ve küçüktür işareti varsa 5 küçüktür 5 çıkıyor ki bu da doğru değil. Bu bizim için iyi çünkü negatif 4'ü çözüm kümemize koymamıştık. Negatif 4'ün olduğu yere içi boş bir yuvarlak çizdik. Eğer negatif 4 de dahil olsaydı yuvarlağın içini dolduracaktık. Negatif 4'ü de dahil edebilmemiz için burası tabii ki büyük eşittir olmalıydı. Negatif 4'ün uymadı iyi oldu çünkü biz onu çözüm kümemize koymamıştık. Onu biz sınır noktası olarak görebiliriz.